Eğlen Büyük var var Bakalım silah bulabilecek miyiz? zıp zıp ben ya zıp zıp ben nereye canımız şeyimiz yok fandaşlık medik basacağız sadece bir takım gelmiş buraya Nasıl meye geldi tabii niye gelmiyorum? Tabii ki önce burada kimi alalım. Yar yolda canımız gider mi der? esasında bot bot mudur değil midir? Hiçbir bot gibi duruyor. aynen bot bot ya kana en ben ni Yani üst kata çıkalım. Bu evin üst katına. Açıkta alırız onları. Ama gösterirlerse kendilerini. Bakayım. iki elini sıktım. Gösterecek i̇ki mi? İkime elini sıktım. Bak. Mesela şu anda bir tane seçer çıktı. Diğer zıp zıp nerede? Ne de var tırmanırsın ki ama o tafa da gitti. yem atacaksın ki biraz gelecekler Adam beni gördü mü Yok gal mine de. Shot kalmadı bu. <Gülüyor> Öldün mü bunlar? Ne çabuk öldü bunlar ya? Opa, topa, topla topla topla. 4x takalım. bizim pingimiz var biz diyoruz ne oluyor ping varmış lan bot bu bot bizi bitirdi ya Bunlar da granidi alalım. alalım. Buna bayağı işe yarıyor şu anda. Şimdi gidi zıp zıp. Biri kaç kişi kaldı? 3 kişi kaldı şu anda. Bu 3'ü kim bilir nerededir. adam evin içine mi girdi lan görmedim lan sen nereden sıktın sen şimdi bana hee takımlarmış, takımlarmış. bu iyi oldu bizim için takım olmaları değilermiş ya bot Neden nereden ya? Şu an iyi yerimiz. Bir sağdan gelince direkt bizi bitirir zaten. Açıktaydık. Haydi bay bay. Karim. Saçlara bak 1999, 2000 değil.